Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Palat'ın saçlarını keseceğim evet. ve dünyadaki en zor saç kesimlerinden biri. Neden diyeceksiniz saç dümdüz, düz saç katlı çıkacağım. Şimdi ama ilk önce, saça başlamadan önce ufak minik bilgiler vereyim. Ben hiç size böyle anatomik kesimlerle ilgili bir şey anlatmamıştım, ilk defa anlatayım. şimdi Bizim polatın yanları şu temporal bölgeleri şişik, saçlar dışarı doğru patlıyor. Buralar, şuralar temporal bölüm, bölge. Şu kısımsa, şu arka kısım, okupit dediğimiz bir kemik yapısı var. Altı doğru baktığınız zaman buralarda dışa doğru patlıyor. Saçı yaptığınız zaman ki zaten gördüğünüz gibi burayı biraz yoğun bırakıyoruz okupitten dolayı. Üstlerde, üst kısımlarda parental bölümü de. Basık. Çok fazla kısaltmıyoruz üstleri. Şu bölümde parental bölüm olduğu için basık olduğu için saçların yanlarını buradan kat çıkıp arkayı, bombayı düzgün bırakıyoruz. Ve üstlerden de biraz toparlama yapıyoruz. Şimdi ben size hiç böyle anatomi kesimle ilgili bilgiler vermemiştim. Bununla ilgili zaten ben ayrı bir video çekeceğim. Şimdi gençler. Bir numarayı taktık. Bir numaradan kat çıkacağız. Çünkü şu bölümünü yememiz lazım bizim. Şimdi başlıyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan böyle keserek şu bölme fazla girmiyoruz. Buradan alarak Parental bölgeyi biliyoruz ilk önce. Burada yukarı doğru kaldırarak alıyoruz. Şu bölümü. Ki burayı bozmamamız lazım. Makineye girdikten sonra yukarı doğru hafif kaldırarak Ondan sonra tekrar bu bölüme gelip buraları da bir milim yukarı çıkarak fazla olmama kaydıyla şu temporal bölgeyi yiyoruz. Bundan sonra da kat çıkacağız saça. Adem bana dört numarayı verir misin oğlum? Şimdi gençler Temporal bölgeyi aldık Yan kısmı aldık ve buradaki bombeliği tuttuk Ondan sonra Dört numarayı takıyoruz Numara olarak takacağız bunu Çengel yukarıda kapalı Şu bölümü yememiz lazım Çok fazla değil ama Buralara kadar çıkmıyoruz. Buralara da fazla girmiyoruz gördüğünüz gibi. Şu noktada bırakıyorum. Burayı eşitlememiz için bir tık burada yukarıya çıkabiliriz. Zaten gördüğünüz gibi buralara bir tık çıkmam lazım. Bakın böyle aldığımız zaman bile saç hemen kendini çıkarttı ortaya. Şimdi bundan sonra Oradaki izi kaybedeceğiz. Fazla yukarı çıkmadan. Onun içinde 1 bölü 2'yi takıyoruz. Çengelgene kapalı bir şekilde. Şuraya gideceğiz sadece. Köşelere geldiğiniz zaman makinenin köşesiyle saçı kavis veriyorum. Dümdüz direk çıkmıyorum. Gördüğünüz gibi. Burayı da hafif böyle eze eze. Yukarı doğru çıkıyorum. Çok minik bir şekilde. Şimdi makinenin sağ köşesine geliyoruz. Ondan sonra tekrar sağ köşeden devam ederek böyle yaparak şu temporal bölgeyi yiyoruz. Şu bölümü. Ve buradaki işlemimiz bu kadar. Şimdi hafif izler kaldığı için Çengel aşağıya indiriyoruz. Ve şuradaki fazlalık olan kata az biraz giyerek yukarı doğru çıkıyoruz. Dünya Hı. üzerinde çok zor ve çok zor bir saç tıraşıdır. Saç kesimidir. Üstünü üstüp kafa da sıkıntılı. Çevikler de sıkıntılı maalesef. Bizi polatıp Eldik imkanlarla ya. yani. ya her şeyin bir çözümü olduğu için bu kesimlerin de çözümü var gençler. Şimdi burayı da böyle aldık. Ondan sonra bir numarayı takıyoruz. Fazla indirmeden şöyle bir tık alarak şu aşağıdaki izleri sadece. Şunları kaybederek. Bu izleri böylece kaybediyoruz. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Bunlar önemli. Evet gençler. Şimdilik geçişlerimiz böyle. Çok fazla yukarı çıkmadan olduğu yerde sabit noktalardan izleri kaybettik. Katıl oradan çıktım zaten. Şimdi şu ESL'leri ayarlayacağız. Şuraları bir çizelim. Bu arada benim kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bana sormak istediğiniz varsa benim instagramdan şahsi hesabım halim.altankinkam ve salonhalim.altankinkam official 10 iş hesabım. Oradan bana yaptığınız saçları hatalarınız varsa, sormak istediğiniz varsa oradan sorabilirsiniz. Ayrıca tiktokta da canlı yayın açıyorum gençler. Halim Altan Sinkab 1925 adıyla oradakilik canlı yayınlarımı saç kesimlerini izleyebilirsiniz. Şimdi gençler buraları da böylece almış olduk. Şimdi ne yapacağız? Geriye ne kaldı? Enseler. Enseler natural yapalım. Yarım aldık. sıfır alalım. Zaten ben enseleri az önce ayarladığım için bizim kolaklığın enselerinde zaten fazla kıl yok. O kadar aman aman bir kıl olmadığı için hemen kendi kendine zaten natural ense kendi kendine oluşuyor. Evet gençler. Gördüğünüz gibi bölgelerini yedik. Şu temporal bölgeleri yedik. Buraları biraz uzun bıraktık. Ki saç iyice dikleşmesin diye. Buraları ayarladık. Şimdi buraları biraz makas atıp şuraları ayarladıktan sonra üstleri de hafiften toparlayacağız. Çok fazla girmiyorum. Gördüğünüz gibi zaten yukarı kadar da çıkmıyorum olduğu yerde olduğu yerde bitiriyorum tıraşı şöyle şu noktada bırakabiliriz buraları da hafiften yiyerek köşelerden de alarak burayı Dediğim gibi şu bölgeye fazla girmiyorum. İyi takip edin. Kaçırmayın. Çünkü bu bölüm okkubit kemiği hem saçtan dolayı hem de buradaki kemikten dolayı dışarı çıkıyor. O yüzden buraları biraz daha dolgun bırakıyorum. Hacim versin diye saçan. Hacimlik kalması için. Siz de eğer ki böyle bir saç geldiği zaman kesim tekniğini böyle yapın bunu kaçırmayın. Bakın buralara böyle fazla girmeden şöyle toparlayarak saçın şeklini böyle veriyoruz. Köşelerden alın. Şuradan böyle girerek gördüğünüz gibi burayı dolgun ve hacimli bıraktım. Ondan sonra bu taraflara gelerek buraları da biraz yiyiyorum, Şöyle Güzel. Ve öne doğru kesiyorum bakın. Çaprazlamasına. Düz olarak değil. Düz çıkmıyorum. Burada makas ve tarak konsantrasyonunu çok iyi ayarlamanız lazım. Tekrar yukarı çıkmadan olduğu yerde şuraları yiyorum. Ve arkadaşlar Gördüğünüz gibi Temporal bölgeleri Ayarlamış oldum Hem temporal Hem de arkadaki ok ayarlamış olduk Şimdi sıra geldi parental bölgeye Yani üst tarafa Buraları da basık içeri doğru fazla kısaltmadan gene fazla kısaltmadan dediğime bakmayın. Gene bir çeyreğini alacağım. Çeyreğini alayım değil mi? Allah Allah. Evet gençler. Şimdi önleri biraz uzun tutuyoruz. Mesela şu kadar bizim işimizi görür. Arkaya doğru, şurada bir tık daha azalarak ve buralarda zaten ben önceki kesimlerde burayı ayarladığım için görüyorsunuz. Buraları da böyle hafif hafif alarak gelelim bu noktaya. İşte bu noktayı uzun bırakıyoruz bakın. Şöyle çekip fazlalıklar zaten çıkıyor buraya fazla girmiyoruz ki burayla şu bağlantıyı koparmayalım diye tekrar gelelim öne geldik burayı aldık ondan sonra burası zaten görüyorsunuz makası çekerek buralardan böyle giriyoruz bu kadarlık bir kısalık bizim işimizi görür bu kesimde. Buraya geldiğiniz zaman burayı da alıyoruz. Ve oradan da gördüğünüz gibi saçın katlı ve kademeli gelişini görüyorsunuz. Tekrar öne gelerek saçın belli zaten. Aldık. Buraya geldik zaten artık saçı şeklini verdik biz Adem Polat abinin yüzünü temizler misin oğlum Buraya da bakın dediğim gibi fazla girmeden tekrar geldik buraya fazla almadan burayı da inceden toparlayarak burayı kesiyoruz Gene öne geliyoruz gençler. Saç belli. Aldık. Buralar. Burayı da aldık. Adem. Ve buraya da geliyoruz gençler. Fazla almadın. Polat abinin yüzünü temizle dedim az önce. dur duy beni. Geç bu tarafını. Evet gençler. Sonra tekrar buraya geliyoruz. Bakın. Saçı çektiğiniz zaman fazlalık çıkıyor zaten. Burayı da böyle güzelce aldığımız zaman fazla kısaltmadan ve Pariyentel bölgeyle ayarlamaya başladık. Ondan sonra bu köşelerden de alarak en tepe bağlan noktasına fazla girmiyoruz. Ve gençler Saç gördüğünüz gibi bu şekli aldı. Temporal bölgeler yassı geliyor. O kupit bölgeyi yoğun bıraktık. Şu bölgeyi gene temporal bölge yoğun. Buralardan kat çıktık. Şuradaki fazlalık var, şunu bir alalım ve temporal bölgeyi ayarlayıp parental bölgeyi de. Çok fazla kısaltmadan o kupit bölgeyle birleştirerek önleri uzun tuttuk. Biraz çünkü bir böyle hafiften geriye doğru atıyoruz saçı. Buraları da biraz kısalttık. İyi mi oğlum? Gençler saç gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bizim saç modelimiz bitti. Eğer ki düz saçlarda ve yanları patlayan saçlarda bu kesimi yaparsanız sizin için çok daha avantajlı olursunuz. Beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bak tabii gülelim. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.